Değerli arkadaşlar, yeni bir bölümden herkese selamlar. Nasılsınız? Evet, Satürn'ün diplerine iniyoruz. Çok tehlikeli dalışlar yapıyoruz. Niye? Çünkü Satürn hayatımızda, özellikle doğum haritamızda çok önemli etkileri bize anlatıyor. İşte bu çok önemli etkileri anlatırken, değerli arkadaşlar, hayatımızda çok büyük izler bırakıyor. İşte bu izleri takip ediyoruz. Ve hayatımızda neler olabilir, neler yapabiliriz'in çözümlerini arıyoruz. İşte Satürn hayatımıza neden geliyor? İdrak kapasitemizi artırmak için geliyor. Acılı geliyor, sert geliyor. Kiminin yedinci evinden geçiyor ama şahsın basrı bağlanıyor. Diyor ki ben astrolojiye inanmıyorum. O halde neden boşanma yoluna gittiğinde o Satürn senin yedinci evinden geçiyordu. Misalen işte Satürn. O insanların basırları bağladığı için arkadaşlar, hani basır bağlanmak artık siz daha iyi anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Sana hayatta neler geliyor? Sınavlar geliyor. Zorlayan noktalar geliyor. Mesela spor yaparsın, kaslarını geliştirirsin. İşte o kasları geliştirdikçe yükün artar, yükün artar ki hayatta sağlam durasın. İşte Satürn'ün hayatımızda bize verdiği mesajlar bunlardır. Bu Satürn serisinin 3. bölümü Stefan Arroyo ile alakalı daha doğrusu onun kaynaklarını kullanarak size bazı bilgileri aktarıyorum. Aktardığı bilgilerin haricinde kendimden size çok önemli bilgiler anlatıyorum. Ve bunun yanında da arkadaşlar artık bu Satürn serisinin açıları yani Satürn'ün açıları bölümüne geldik ve şimdi size bu bölümde Satürn'ün açılarını anlatacağım. Öncelikle videomu beğendiğiniz için ve beğen butonuna bastığınız aynı zamanda paylaştığınız için ve kanalıma abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Evet, değerli arkadaşlar notlarımızla beraber Satürn'ün açıları konusuna giriyoruz ki Satürn'ün açıları emin olun. Bu yorumları dinlemekten çok daha önemlidir. Evet, herkes astrolog olmayacak tabii ki. Ama astrolojinin hayatımızdaki en azından bu döngüleri bilirseniz, yarın bir gün bir destek aldığınızda ben hangi dönemi yaşıyorum dediğinizde Bunlar sizin hayatınızı kolaylaştırır. Evet doğum haritasında Satürn'ün açıları arkadaşlar kişinin dünya düzlemiyle ilgili günlük yaşamını pratik zorunluluklarıyla ne kadar uyumda olduğunu bize gösterir. Çünkü her Satürn açısı olumsuz değildir. Bazı Satürn açıları size destek olarak gelir arkadaşlar. Bu açılar sosyal yaşama, pratik zorunluluklara ve kültürün kuralları ve standartlarına uyum sağlamanın kişi için kolay olup olmadığını ortaya koyar. Satürn, pratik gerçekler ve dünya düzleminin kanunlarını öğreten büyük bir öğretmendir. Neden? Ama nasıl bir öğretmen? Eli sopalı bir öğretmen, psikopat bir öğretmen, hiç insani tarafı yok, robot gibi, tak tak tak. Zaten nedir? Oğlak Burcu'nun yöneticisi. Satürn, pratik gerçekler ve dünya düzleminin Bizi öğreten o eli sopalı öğretmendir dedik. Çünkü Satürn kaçınılmaz olarak sabrı, ılımlılığı ve aşırı uçların dengesini görev ve iş öğretir arkadaşlar. Görev ve işi öğretir. Ne diyorum sorumluluk ve iki ayrı ucun nesini öğretiyor bize? O uçlarda yaşamamayı, biraz daha adapte olmayı, orta yolu bulmayı törpülüyor ve yaptığın her işin aslında arka tarafında metafizik bir güçle kontrol edildiğini hissedersin Satürn döneminden geçerken. İşte o büyük güç arkadaşlar yaratıcının gücüdür aslında. Ve bunları biz Satürn döneminde yaşarız. Yani Satürn sana bunları yaptırmaz. Yıldızların hiçbirisi sizin yaşadıklarınızın sebebi değildir. Sebebi derseniz şirket düşersiniz ve çok büyük bir günah işlemiş olursunuz. Evet, Satürn kaçınılmaz olarak sabrı, ılımlılığı, aşırı uçların dengesini görev ve işe öğretir dedik. Ancak bu açılar, önemleri açısından sadece sosyal konularla sınırlı değildir. Çünkü aynı zamanda belli bir alanda kişinin kendini ifade şeklinin uygunluk ve kabullenme, kabullenme duygusu tarafından baskılanıp baskılanmadığını da gösterir. Çünkü biz insanoğlunun arkadaşlar kabullenme duygusu gerçekten çok azdır. İşte bu kabullenme duygusunu geliştirmesi Satürn dönemindeki terbiye ile olur arkadaşlar. Başka bir deyişle kişinin bir şeyin sosyal olarak kabul edilir olup olmadığına dair algısı her zaman doğru olmayabilir. Kişi belli bir alanda yaptıklarının tam anlamıyla doğru uygun veya kabul edilebilir olmadığı duygusuyla kendini baskılayabilir. Oysa gerçek durum aslında o ifade tarzı üzerinde bir baskı oluşturmuyor. Olabilir. Diğer bir deyişle toplum tarafından bize uygulandığını zannettiğimiz sınırlama aslında geçmiş karmik atalarımızdan getirdiğimiz ruh aktarımlarıyla da ilgili olabilir. İşte bu ruh aktarımlarıyla ilgili olduğunda arkadaşlar bunların sebebiyle kendimize uyguladığımız bir sınırlama olabiliyor. Bazen bu içsel sınırlama gerçekten büyümeyi teşvik eden bir amaca hizmet edebiliyor. Eski astrologlar Satürn'ü daha çok şeytan olarak görmüşler ama sizin büyümenize neden olan o zorlanmayı ifade ediyor. Satürn'ün gerilimi yani modern astrologlar öyle görüyor. Satürn'ün gerilimli açıları aldığı durumlarda da sıklıkla kişinin kendisini geleneksel uygunluk ve otorite standartlarına aykırı hissetmesi ve bazen davranması yani aykırı davranması şeklinde gözlenirse de bu duyguların ve davranışların nedenlerini tam olarak anlamak için bu açıların derin psikolojik ve spiritüel anlamlarına bakmak gerekir ve gerçekten gerekir. Yani sadece senin psikolojik yön değil evrensel anlamda da buna bakmak gerekiyor. Şimdi e, burada arkadaşlar Satürn'ün gerilimli açıları mesela şu dönemde Uranüs-Satürn karesi dönemi Uranüs-Satürn karesi döneminde bir kişi eğer sizin hangi evinizden evinizden transit yapıyorsa o evler sizin yaşam alanlarınız ve orada pamuk ipliğine bağlı sağlam temeller üzerine oturmayan hayatınızda ne varsa onu hayatınızdan alır götürür. Götürdüğü zaman da o Uranüs etkisi özellikle frekansı değiştirir ve Satürn de oradaki senin idrak kapasitesini açarak bir üst levele çıkmanı sağlar. Çıkamayan elenir. O yüzden bazen bazı ayrılıklarda mesela Satürn e, transitleri alabilirse mesela bir boşanma yaşadı diyelim. E, o frekansı düşük kalan o idrak seviyesi terbiyeye girer ve e, o dönemde çok ciddi anlamda zorlanır. Ve bu dönem genellikle 7,5 yıl civarında sürüyor arkadaşlar. Bazen bu iç, içsel sınırlama gerçekten büyümeyi teşvik eden bir amaca hizmet edebilir. Satürn'ün gerilimli açıları aldığı durumlarda sıklıkla kişinin kendisini geleneksel uygunluk, otorite, standartların aykırı hissetmesi ve davranması şeklinde olur dedik. Kesin olarak şu denilebilir. Olumsuz olarak ortaya çıktığında Satürn prensibi korkudur. Bu nedenle Satürn'ün gerilimli açıları kişi en azından bu eğilimi alışıp bunu aşıncaya kadar Satürn ile açı yapan planet tarafından temsil edilen enerjisinin ifadesini bilinçli bir şekilde disipline edilmesi ve dengelenmesi yoluyla belli bir korku, korku tipiyle başa çıkma fırsatına sahip olduğunu gösterir. Çünkü hayatınızda arkadaşlar korkular onlarla yüzleşmeden siz o korkulardan kurtulamazsınız. Çünkü korkular çok önemli. Neden önemli diyeceksin? Korktuğunuz bir şeyden kaçarak asla kurtulamazsınız. Dünyada böyle bir, birisi yok yani korktuğunuz şeyle üzerine gidip cesaret gösterip onunla yüzleşmeniz gerekiyor. İşte bu yüzleşmeyi yapabiliyor olmanız için ya da yapabiliyor olma döneminiz Satürn'ün kare ya da karşı aldığı dönemler arkadaşlar. Blokaj ve korkuya doğuştan gelen eğilimiyle gerçekçi şekilde yüzleşmekle kişi yaşamının o alanında kişisel tavrını ve davranış modellerini yeniden şekillendiriyor arkadaşlar. Genellikle bir korkuyla yaşamımızın o boyutunu değiştirmek için gerekeni yapmaya hazır olarak baştan yüzleştiğimizde korkumuz ya da korktuğumuz şeyin tehdit edici ve karanlık doğası dağılarak aşırı dikkat ve endişeyle bakmaya alıştığımız kendi varlığımızın başka bir açısı ve yaşamın başka bir meydan okuması olarak ortaya çıkar. Geleneksel olarak problemli kabul edilen birkaç açı örneğiyle Gelin bu açılar neymiş, ne değilmiş? hep beraber bakalım ve bu açıları sizlere anlatalım değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, Satürn'ün açılarına geldik. Satürn'ün açıları gerçekten ciddi anlamda önemli. Satürn'ün ay ve güneş kavuşum, kare veya karşıt açı yapması anlamına incelediğimiz zaman, çok temel anlamda kişinin gerçekten ne olduğunu ifade etme korkusu, eleştirilme, yanlış ya da yetersiz olma korkusu kişiyi yeni bir şeylere deneyimleme korkusuna götürür. <gülüyor> Kişi benlik duygusunu ve benlik imajını geçmiş hatalar, kabahatler ve sınırlamalar örneğin kişinin karmik mirası yerine mevcut yetenekleri ve güçlü yönleri ışığında yeni bir şekilde dengelemeli ve yapılandırmalıdır. Yeni bir cesaretle kendi sorumluluğunu almalı ve neler yapabilme veya ifade edebilmeye yetenekli olduğunu daha derinden anlayabilmek için kendini ifadesinde ve yaşam tarzında bazı riskleri göze almayı öğrenmelidir. Karşıt aşının en sık rastlanan ifade şekli kişinin kendi korkularını başkaları üzerine yansıtmasıdır. Bakın bunlar çok hayati derecede Önemli bilgiler değerli arkadaşlar. Satürn'ün Mars kavuşumu, kare veya karşıt açı yapması, kendini ortaya koyma, seks veya bu alanlarda risk alma korkusu olabilir ve kişi seksi veya ihtirasını fazlaca abartarak bunu telafi etmeye çalışabilir. Atılgan veya güdüsel enerjilerin uygulanışı ve ifadesinin yeniden yapılanması ve disipline edilmesi gereklidir. Birçok vakkada Kişi bunu enerjik olabileceği oldukça kendisine özgü bir, bir konuda kendini çalışmaya adayarak ve böylelikle fiziksel, cinsel enerjisinin çoğunu kullanarak başarabilir. Satürn'ün Merkür'e kavuşum, kare veya karşıt açı yapmasına geldiğimizde ise akıllı ve bilgili olmaya büyük bağlılık vardır ve entelektüel yeterliliğe büyük önem verilmektedir. Bu duygular genellikle aptal, yavaş, akıllı veya konuşmada yetersiz olma korkusuyla ilişkili olabilir. Bu nedenle bu açı bazı vakkalarda konuşmanın baskılanması, yavaş öğrenme, okuma veya konuşma yeteneğinde zayıflık şeklinde gözlenen şiddetli bir zihinsel blokajı ifade edebilse de benim deneyimime göre daha sık rastlanan şekli kişinin zekası ve becerikliliğini ispat etmek amacıyla belli becerileri ve bilgileri öğrenmek için daha fazla çalışmasının gereklidir. Ve genellikle buna, yani bunu yapabildiğinde de kişi başarılı olur. Mesela şöyle düşünün. İşte bir insanın bir uzvu yok ya da buna benzer bir durum var ama o kişi bir, neyden azalırsa ötekinden çoğalıyor değerli arkadaşlar. Böyle de düşünmek lazım. Tabi burada çaba bazen o kadar ileri gider ki Kişi fikirlerinden caymaz ve mağrur, küstah hale gelir. Ve bu da başkalarıyla fikir alışverişinde daha fazla merkür problemlerine yol açar. Neden? Çünkü benim dediğim olacak diye inatlaşıp duruyor. Hem de olur olmaz inat. Yani inat edilecek yer var, inat edilmeyecek yer var. Sen kalkıp da inat edilmeyecek yerde inat edersen başına iş açarsın. O inadın seni dibe doğru batırır. Buradaki anahtar kişinin sınırlı kavram veya fikirlere katkı bağlama yoluna sapmadan zihinsel çalışmalarını ve entelektüel ifade tarzını yeniden yapılandırarak dengelemesidir. Şimdi Satürn'ün Venüs'le kavuşum, kare veya karşıt açı yapmasına geldik arkadaşlar. Ki Venüs biliyorsunuz aşk gezegeni. Burada yakın olma korkusu, bakın Satürn Venüs karesi yakın olma korkusu şefkatini serbestçe ifade etmesi durumunda incitilmeye açık olma endişesi vardır. Birçok vakada bu durum erken çocukluk döneminde soğuk bir ebeveynle yaşadığı deneyimlerle ilgili olabilir. Ancak diğer vakkalarda sadece atalarından getirdiği karmik bir eğilim gibi görünmektedir. Kişi genellikle kendisini diğer insanlardan öyle uzak tutar ki bu davranış sayesinde o sırada yaşadığı yalnızlığın ileri dönemlerde yaşamının bir parçası olmasına garantiler. Başka vakalarda ise özellikle sevgi ilişkileri başta olmak üzere insanlar arası ilişkilerin tüm boyutlarıyla büyük bir sorumluluk, görev ve güven anlayışı içinde yüzleşmeye kararlı görünür. Ancak problemle bu şekilde başa çıkma yaklaşımında bile Zaman zaman birçok durumda itici davranış şeklinde görülen bir soğukluk ve uzaklık söz konusudur. Bu açılarda başkalarıyla vermek, almak, sevmek, sevgisini göstermek, sevgi almak, sevgi ver vermek üzerine yani bu kavramlar üzerine yeniden tanımlayarak arkadaşlar bu kavramları şekillendirmesi gerekiyor. Ki bu da o insan için kolay olmayacaktır. Yani mesela işte giderseniz şöyle düşünün bir oğlak hayvanı düşünün tamam mı? Gerçek bir oğlak kayvan. Ne yapıyorsunuz? Ona gittiğiniz zaman, şöyle okşayım dediğiniz zaman böyle sert bir duruş yapıyor. İşte elleme bana, dokunma bana gibilerinden taş kesiliyor orada. Dokunuyorsunuz falan filan bir türlü yumuşamıyor yani. İşte neden? Çünkü onun o soğukluk kavramı bu şekilde. Yani kendisine dokunulmasından hoşlanmayabilir ya da işte yanına geldiğinde hemen sarmaş dolaş oluyorsun diyebilir. Yani biliyorsunuz bu tarz şeyler var. Hatta ben bazen yayınlıyorum oğlakların soğukluğuyla ilgili komik videolar. Onlardan içinizde görenler vardır mutlaka. Hani buradaki o venüs satürn karesinde kişi de sevgi alışverişinde ya da sevgilisiyle olan ilişkisine kendisini ifade etme açısından bu tarz problemler oluşuyor. Ve kişiyi yaşamanın bu alanını yeniden düzenlemeye yöneltecek üzücü veya acı verici aşk deneyimlerinin yaşanması sıklıkla rastlanan bir durum. Neden? Neden? Çünkü bu acı verici deneyimleri yaşayınca anlıyor ki ben yanlış yoldayım. Ben yanlış yapıyorum. Sonuçta ne oluyor? Mesela oğlak üstü oğlak düşün, Tamam mı? Diyor ki ben bunu düzeltmem lazım. Ama yani oğlak üzere oğlak da kolay kolay dönmez. Kendisini doğru bilir. Ben doğruyum sen yanlışsın der. Hatta bir tane böyle bir boşanma vakası duymuştum. Ee, erkek akrep kız oğlak boşanıyorlar. Ve şöyle diyor akrep olan erkek. Yüzümü şöyle elinin tersiyle bile okşamadı diyor. Yani kadının o derece soğukluğunu ifade ederken. İşte şu ana kadar Satürn'ün açıları hakkında belirttiklerimiz öncelikle geleneksel gerilimli açılar ile ilgili olmuştur. Ki bunlar bahsettiklerimiz gerilimli açılar arkadaşlar. Uyumlu açılar yerine bu açılar üzerine detaylı olarak ilgilenmek genellikle daha gerekli bir verimlidir. Çünkü insanın başına iş açan bu açılar arkadaşlar. Çünkü bunlar kişinin belirgin ayarlamalar yapması ve belirgin çaba harcamasını gerektiren deneyim alanlarını temsil ediyor. Çünkü o deneyimleyip, tespit edip kendinin o açıdan farkındalık kazanmanı sağlamazsan o açı seni tepetaklak götürüyor. Dinamik, gerilimi açıların olduğu durumlarda rastlanan katılık ve korku nadiren mevcut olsa bile, Satürn'ün uyumlu açıları da bir miktar dikkat gerektirmektedir arkadaşlar. Çünkü trine açıları, üçgen açıları çoğumuz sadece olumlu biliyoruz. Trine açı aslında olumlu açı demek değil. Açı olumlu olsa bile açının anlama evet. Yani orada e, zararda olan iki gezegen vardır diyelim. O iki tane zararda olan gezegen ve malefik bir e, asteroid olabilir. Orada üçgen açı yaptığı zaman geçmiş olsun. O durumu mecburen yaşayacaksın demek. Yani dolayısıyla her trine açı a, gülük kütüstanlık gibi görmeyin. Temel olarak denilebilir ki Satürn'ün uyumlu açılarının bulunduğu vakkaların çoğunda Satürn ile açı yapan gezegen ve ilk ilgili evler taraf ilgili evler e, temsil edilen alanda kişi yaşamın pratik gerçeklerine nispeten kolaylıkla uyum sağlar. Çünkü orada Satürn disiplinli bir şekilde olayın gerçekleşmesini de sağlıyor. Özellikle trinelerin olumlu gezegenlerle trine açı yapması durumunda. Yücelim de bir gezegenle trine yapıyor ve orada onunla bir destekleyici olarak çalışıyor. Yine de bir miktar dikkat ve özen gerekebilir. Fakat bu engelleyici ve bir baskılama yerine olumlu tarzda bir tedbirlilik ve sağduyu ifadesidir. Yani her türlü önlemini alıp yola çıkmak gibi düşünebilirsiniz. Böyle açılara olan kişide mükemmel bir zamanlama duygusu vardır ve ilgili enerjileri organize edebilir. Bu alanda gerekli olan disiplin kişi tarafından katı bir sınırlama olarak değil, yaşamın gerekli bir gerçeği olarak algılanır. Satürn ile uyumlu açı yapan bir gezegen tarafından temsil edilen enerji rahatlıkla akmakla birlikte kişinin yaşamının o alandaki yaklaşımına mantıklı olarak düzenlemesine imkan sağlayacak şekilde belli derecede dikkat ve pratik deneyim ile birlikte bir, yani o pratiklikte ve o deneyimde ve o pratize etmekte yani e, hayatın içine deneyim olarak indirdiğin zaman yani e, artık onu yaşıyorsun onu pratiklediğinde o bir miktar yavaşlatılmış oluyor. Çünkü enerjiden maddeye dönüşüyor ve o durumu artık sen hayatın içine indirmiş oluyorsun. İşte Satürn'ün bu e, tanıma itibariyle inancım ve güvencim yani İnancım ve güvencim. Yani burada Jüpiter'yen etkiden bahsediyoruz. Tam karşıtı olduğuna göre, yani Jüpiter, Satürn tam karşıtı olduğuna göre, Satürn'ün hemen her açısı uyumlu veya gerilinle özgüven eksikliği yaşadığımız yaşam alanını bize gösteriyor. Herhangi bir Satürn açısının en olumlu etkilerinden birisi de özellikle kişisel bir gezegeni ve yükseleni ilgilendiren açılarda ilgili alanda yeni bir güvenlik seviyesine doğru yavaş yavaş ilerlendiğinin bilinmesidir. Çünkü özellikle yükselen arkadaşlar güdümlenerek gittiğiniz enerjiyi gösterdiği için Satürn'ün oraya açı atması sizin e, kesinlikle karşılaşıp yaşayabileceğiniz bir durumu gösteriyor. Zaman, çalışma ve deneyimle gerçek yeteneklerimizin anlaşılması temel alarak kendi güvenimizin inşa edildiği alanları görüyoruz. Burada olumlu açılarından bahsediyoruz. Diğer bir de işte yıllar boyu çalışmadan sonra, yani çalıştınız çalıştınız, satürn sizi kararçılarıyla zorladı. İşte işlerimizin meyvelerini görerek çabalarımız sonuçları, sonuçlarını gerçekçi olarak değerlendirmek yoluyla yeteneklerimizi yanlış algılayıp algılamadığımızı, potansiyel yeteneklerimizi ispatlamış gerçekler olup olmadığını objektif olarak belirleyebiliyorsun. Çünkü sizin buradaki şeyin yani o satürn Real dünyaya taşıyor arkadaşlar ve reel dünyada Satürn'ün prensibi emeksiz yemek olmaz, ekmeksiz köfte olmaz hesaba. Ne kadar ekmek o kadar köfte hesaba. Satürn'ün çalışma maliyeti öyle yani senin gerçekten emek verdiğin alanlar varsa o tirini açtığı attığı zaman da onun meyvelerini sana tam destekli olarak yedirir. Ve senin orada öğrendiğin her deneyimi sana yol su elektrik olarak geri öder. Evet, belirleyebilir dedik. Burada şöyle bir durum var. Yıllar boyu işte bahsettiğimiz çalışmalardan sonra işlemlerinizi, meyvelerini görerek çabalarınızın sonuçlarını gerçekçi olarak değerlendirmek yoluyla yeteneklerimizi yanlış algılayıp algılamadığımızı, potansiyel yeteneklerimizin ispatlanmış gerçekler olup olmadığını objektif olarak belirleyebiliriz. Zaman ve tecrübe deneyi, böylelikle ümit, kendini kandırma veya ego şişkinliği yerine gerçeklere dayalı kalıcı güven geliştirmemize yardımcı olur. Satürn'ün baskısı sayesinde müthiş bir içsel güç gelişebilir. Bu güç, gereken iş yapmanın sonuçlarını hak etmenin ve kendi gelişimimizin tam sorumluluğunu almış olmanın Bilincinden kaynaklanıyor değerli arkadaşlar. Az önce bahsettiğim emeksiz yemek olmaz olayı. Yani Satürn'ün olduğu yerde çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başka bir şey yoktur. Yukarıda belirtilerden, yukarıda o az önce bahsettiğimiz konulardan anlaşılacağı üzere doğum haritasında Satürn'ün değerlendirilmesinde zaman kuramının önemi dikkate alınmalıdır. Çünkü Satürn'le olan bir açının şimdiki anlamı ile birkaç sene sonraki anlamı her zaman aynı olmayabiliyor. Yani satürn döngüleri var hayatımızda arkadaşlar. Sizin yani doğmuşsunuzdur bir şekilde. 3 yaşınızda satürn yani mesela insan döngüsüne baktığımız zaman insanlar ilk satürn döngüsünü 7. 7 yaşında alır. Tam böyle işte anne ana işte emiyordun ondan sonra konuşmayı öğrendin 3. evde. Dördüncü i̇şte evde anne demeyi öğrendin, beşinci i̇şte ev, altıncı eve geldin ve yedinci eve geldiğinde o Satürn ne oluyor? Sizi ilkokula başlatıyor ve ilkokulda başlıyor. O Satürn'ün ilk evresini yaşamaya öğretmenle tanışıyorsun, evinden ayrılıyorsun annenden, babandan. Hadi bakalım ödev diye bir kavramla tanışıyorsun falan. Al sana işte Satürn'le ilk tanışma. Dolayısıyla 7 yaşında olduğu gibi 14 yaşında da var, 21 yaşında da var bu Satürn dönemleri ve yani her zaman var ama hani kare açı attığı zamanlar için söylüyorum şu an için. Dolayısıyla da ne olmuş oluyor? O hayatın hep sizi zorladığı alanlar sizin karşınıza çıkıyor. Ama hepsi aynı anlamda çıkmıyor. Şimdi zorluk halinde yaşanırken aynı enerji potansiyeli birkaç sene sonra çok verimli olabiliyor. İşte i̇lk başta ne yapıyorsun? Sen deli gibi ders çalışıyorsun, lisede falan ama üniversitede çok iyi bir bölüm kazanıyorsun. Üniversitede çok iyi bir bölüm kazanıyorsun. Ee, dolayısıyla orada zorlanıyorsun. Ondan sonra işinde çok başarılı oluyorsun. Kariyerinde çok başarılıyorsun. Böyle gidiyor. Benzer şekilde birçok kitap Satürn'ün her zaman baskılayıcı ve her türlü özgüveni engelleyici olduğu fikrini verse de kişinin gençliğinde özgüven eksikliğini ifade eden bir Satürn açısı iki yıllarda sağlam, sarsılmaz bir güveni temsil edebilir. Neden? Çünkü sizin oradaki o ezikliğiniz ilerleyen zamanlarda o özgüveni nasıl kabul edeceğiniz, nasıl kullanacağınız ve nasıl elde edeceğinizi öğrenmenize sebep olacak. Bütün her şey Satürn'ün yaşamınızdaki sürekli bize sunduğu meydan okumalarla nasıl başa çıktığımız ile ilgilidir. Arkadaşlar, Satürn'ün doğum haritasındaki Zorlayıcı açılarından bahsettik bu bölümde. Videomu beğendiğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da Satürn'ün transitleriyle ilgili konulardan bahsedeceğiz. Ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.